Bugün 4 Ağustos 2022 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Terazi Burcu'nda ilerleyen ay, sabah 9.09'da Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek. İlişkilerde hırslı ve tutkulu beklentiler, duygusal baskılar yaratabilir. Güç ve güven arayışı, sorumluluklar, kariyer ve statü gibi kavramlar ilişkilerimizde belirleyici olabilir. Çevremizdeki olgun, güçlü ve yetkili kişilerle bağlantılarımız artabilir. Sabah saatlerinde şartları fazla zorlamadan akışta kalmakta fayda var. Ay 14.46'da Akrep Burcu'na geçecek. Önemli işlerle ilgilenmek ve yeni kararlar almak için ayın boşluktan çıkmasını beklemek daha doğru olabilir. Öğle saatlerinden itibaren sezgilerimiz güçlenirken ilişkilerde ve iş yaşamımızda hırslı ve tutkulu yaklaşımlarda bulunabiliriz. Güç ve kontrol ihtiyacımız artabilir bugün Merkür Aslan Burcu'ndan ayrılarak Başak Burcu'na geçecek Merkür 26 Ağustos'a kadar Başak Burcu'nda ilerleyecek kendi yönettiği burçta kuvvetli olan Merkür zihinsel faaliyetlerimizi olumlu etkileyebilir iş eğitim ve günlük yaşamımızda daha pratik ve verimli enerjiler altında olabiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun.